Meslektaşlarımdan bir adım önde olup okul öncesi eğitim kurumlarında İngilizce kulüp ve etkinlik saatleri açmak istiyorum. Hali hazırda milliyetine bağlı kurumda öğretmenim ve bu kurumda İngilizce etkinlik saatleri açabilmek istiyorum. Çocuğumun dil gelişimine katkıda bulunmak, İngilizce öğrenimine yardımcı olmak, bir alanla birlikte keyifli vakit geçirmek istiyorum. Çocuklara yavancıl öğretimi dersinden aldığım bilgileri pekiştirmek, okul öncesi dönemde İngilizce eğitim yönünde uzmanlaşmak ve bu alanda özel ders istiyorum. Okulumda görev alan... Okul Öncesi öğretmenlerimin böyle bir program ile çocuklarımız için İngilizce etkinlik saatleri açabilmelerini istiyorum. Merhaba, Okul Öncesi öğretmendiği bölümünde görev yapmaktayım ve bu bölümde Okul Öncesi İngilizce eğitimini genel kültür seçmeli ders olarak açmak istiyorum.